Gebelikte dikkat edilmesi gereken konulardan bir değeri ise cinsellik. Aslına bakarsanız gebelik boyunca bizim cinsellikle ilgili bir derdimiz ya da bir yasağımız yok. Ama hekimimiz değerlendirdi, erken haftalarda kanamanız var, rahim ağzınız kısa, belki bebeğinizin eşi aşağıda... Herhangi bir risk bulduysa zaten size söyleyecektir. İlişki yasağı koyacaktır. O diyene kadar da girmemeniz gerekir. Ama normalde baktığımızda gebelikte cinsel ilişki yasağımız bulunmamaktadır. Ha ilk 12 hafta gebelerin cinsel isteği birazcık düşüyor. Zaten gebelikle yeni başa diyorlar. Yeni alışıyorlar ama 12 haftadan sonra cinsel istekte artış olacaktır. Cinselliğe girdiniz. Peki dikkat etmeniz gereken bir şey var mı? Evet. Cinsellikten sonra mutlaka tuvalete gidip işemeyi, içinizdeki idrarı boşaltmayı unutmayın. Penisin getirdiği miktopları işe yerek atın. Elinize bir bardak su alın. Bir 5-10 dakika dinlenin. Azıcık kramp yapacaktır ama birazdan geçecektir. Hiç endişe etmeyin. Artı parantez belirtiyorum. Korunmanıza da gerek yok. Gebeyken gebe kalmazsınız. Merak etmeyin.